Aşağıdaki daire, eşit parçalara bölünmüştür. Burada gördüğümüz gibi, bir, iki, üç, dört, beş, altı eşit parçaya bölünmüştür. Burada diyor ki, dairenin çevresinin, dairenin çevresi dediğimiz dairenin etrafını dolaşan, çevreleyen çizgidir, ya da dairenin çevre uzunluğu gibi de düşünebiliriz, dairenin çevresinin kaçta kaçı pembeyle işaretlenmiştir. Bu daire zaten 6 eşit parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu parçaların her biri 6'da 1'i temsil ediyor. Ve Dış kenarlara baktığımızda bu kenar, bu morumsu, pembemsi renkle işaretlenen kenar, çevrenin bu parçası 1, 2, 3, 4, 5, 6 dilimden birini gösteriyor. 6 dilimden biri. Demek ki dairenin çevresinin 1 bölü 6'sı pembe ile işaretlenmiş. O zaman şuraya 1 bölü 6 yazıyorum. Dairenin tamamı 360 derecelik bir açıya sahip olduğuna göre, A açısı kaç derece olur? Bütün çemberin etrafını döndüğümüzde, bütün çemberin etrafını döndüğümüzde 360 derece yapıyor. Ama daha önce de dediğimiz gibi burası dairenin 1 bölü 6'sına denk geliyor. Yani A açısının ölçüsü 360 çarpı 1 bölü 6 olacak. Yani şöyle desek, 360 çarpı 1 bölü 6 ya da 360'ın 6'da biri. Yani 360 bölü 6 diyelim, o da 60 derece olur.